Değerli i̇zleyenler, Türkiye'den tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bendeniz Ömer, Tarık Yılmaz'la tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Değerli dostlar, yaklaşık 22.08'e kadar bu ekranlarda gününe çıkan gelişmeleri ister için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Tarık Haber TV, Facebook'ta Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter et Tarık Haber, Reddit Grand Type 73, YouTube Tarık Haber TV, Egemer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı hatırlatacak olursak Bigo Live'da yayındayız. Bigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ana Haberdeyim öğretmenim. Ana Haberdeyim öğretmenim. Uf <gülüyor> canlı yayında yayındayız Uf canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli Uluslar LİK'e de yanındayız. kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. TV işte yayınladız dostlar. TV kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz ve Nano da yayınladız. Nano Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Evet değerli dostlar Twitter'da sohbet odaları var biliyorsunuz sohbet odalarından bizi takip edebiliriz. ilk haberimizle geçiyoruz. Değerli dostlar ilk haberimiz değerli izleyenler. Mardin'de cam pazarı yajandı. Türkiye bunu konuş konuşuyor. Freni patlantı kalabalığa daldı. O anlar ambulan kameraları yansıdı. Son dakika haberine göre Mardin'de freni patlantı dehşet saçtı. Önce iki araca çarptı. Sonra kıraathaneye daldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Son dakika haberine göre Türkiye Gaziantep'teki 15 kişinin yaşamını tehlikeye kaza'yı konuşurken, bir <gülüyor> frenle patlayan tır deşip saçtı. İlk önce iki araca çarpıp takla atan tır, daha sonra krathaniyattan kazadak yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka tır çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi yaralı atmış. Haber. Haber. İncel. Son dakika. Mardin'de freni yandı, dehşet saçtı. Önce iki araca çarptı, sonra kıvathaneye daldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. Son dakika. Harbinde freni patlayan tır saçtı. Önce iki araca çarptı, sonra kırat haneye meydana geldi. Freni patlayan tırt değişik saçtı. İlk önce iki araca çarpıp takla atantır. Daha sonra kırat haneye daldı. Kazada yaralılara müdahale eden ekiplere de bir başka tır çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Son dakika, Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdi, 31 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri akşam saatlerinde Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi. Kaza saat 17.00 saatinde Derik ilçesi Bahçeli Evler mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanında oldu. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir de mutlu bir tır, boşalınca iki araca çarptıktan sonra devrildi. İrpar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da kaza yerinde toplanarak ekiplerin çalışmasını takip etti. Tır kalabalığın arasına kaldığı ortalık savaş alanına döndü. Kazayla ilgili görevliler çalışmalarını sürdürürken saat 17.45 sıralarında ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Gül'e bir başka tır, hızla kalabalığın arasına daldı. Kaza yerinde bulunanlar panik ve korku içinde kaçışmaya çalışırken tır bir apartmana çarparak durabildi. Yan pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aralarında çocukların da olduğu 16 kişi yaşamını yitirdi. 29 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevreli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de otopsi için orada götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Otur yandan kaza anı ve sonrası güvenlik kameraları ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde kaza yerinde bulunan görevlilerle birlikte vatandaşların, hızla gelen tırı görünce kaçıştıkları görüldü. D.A. Gaziantep'te katliam gibi kaza. Can kurtarmaya giderken canlarından oldular. Otobüs sabıkalı çıktı. Erdoğan talimat verdi, soylu olay yerine gidiyor. Alınan bilgiye göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de yaşanan trafik kazasının nedeniyle Cumhurbaşkanı ve Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye hareket etti. Bakan Koca ölü sayısının arttığını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İlk hesabından yaptığı paylaşımda ölü sayısının arttığını duyurdu. Bakan koca, ikinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldı. Mardin'in delik ilçesi uç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8 ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Yaralıların tedavisi için tüm imkanlar seferber edildi. Dileğimiz, Gaziantep ve Mardin'deki trafik kazaları sebebiyle yeni acı yaşamamak. Milletçe üzgünüz ifadelerini kullandı. Adli tahkikat başlatıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'de meydana gelen teci kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adli tahkikat başlatıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi. Mardin Derik ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahdikat başlatılmıştır. Bakan Soylu'dan açıklama: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğünlendiği gün oldu. Mardin Delik'te aynı yerde üst üste iki tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Ana haber ülkemiz devam ediyor yaklaşık 22.08'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. yer haberimize geçelim. Ünlü oyuncu hayatını kaybetti. Acı haber geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre ünlü oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti. Son dakika haberine göre oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada ünlü oyuncu Civan Canova'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. 67 yaşında hayatını kaybeden Civan Canova sağlık durumuyla yaptığı açıklamada Akciğer filminde belirsiz bir kitle tespit edildiğini açıklamıştı. İşte son dakika haberin detayını. Magazin Magazin Güncel Son dakika ünlü oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti. Civan Canova kimdir? Son dakika ünlü oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti. Civan Canova kimdir? Son dakika oyuncu Esra Dermancıoğlu Sosyal medyadan yaptığı açıklamada ünlü oyuncu Civan Canola'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. 67 yaşında hayatını kaybeden Civan Canola sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada Akciğer filminde belirsiz bir kitle tespit edildiğini açıklamıştı. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika, Civan Canola 67 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Civan Canola'nın vefat haberini oyuncu Esra Dermancıoğlu duyurdu. Dermancıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanını kaybetti. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber sevdiklerini, sevenlerine buradan duyurmak istedim Akciğer filminde belirsiz bir kitle tespit edildi. Civan Canova sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı. Size vereceğim haber güzel değil ama vermek zorunda hissediyorum kendimi. Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da gayri ihtiyar sıçradı tabi, beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Kemik ölümü, tendon kokması, adene erimesi meydana geldi. Meyve çekildi ve doktor protez taktırman gerekti. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2 3 ay önce peci ağrıların başladı. Gece unutmayacak kadar. Hastaneye geldim ve meyve çektirdim. Doluma protez takılması gerektiğini söylediler. Ama o şimdi ikinci planda kaldı. Çünkü akciğer filmi çekerken, belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. 15 gün gün hastane değil. Ailem yanında. Birkaç gün sonra taburcu edecekler. Civan Canova kimdir? Ahmet Civancanova, 28 Haziran 1955 yılında, Ankara'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı, senarist ve tiyatro yönetmeni. 1979 yılından itibaren devlet tiyatrosu sanatçısı olarak birçok oyunları rol aldı. 1990'lı yıllardan itibaren yazdığı tiyatro oyunları ile ödüller aldı. Pek çok dizi ve filmde yer alan sanatçı, 2006 yılında Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolüyle Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü, 2011 yılında Ölüleri Gönül Oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülünü kazanmıştır. 1955 yılında Ankara'da doğdu. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer'dir. Küçük yaşta iken annesi ve babası ayrıldı. Anne annesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı radyo çocuk saatinde küçük roller aldı. Güney babası Kartal Tibet onu film setleriyle tanıştırdı. İlkokuldan sonra yatılı olarak T Ankara Koleji'nde okudu. 1973 yılında Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından konservatuvar sınavlarına hazırlandığı 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne kayboldu. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği nehir, 1977 adlı filmde rol aldı. Konservatuvar'dan 1979 yılında mezun oldu ve devlet tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı. Sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Uzun zaman filmlerde tecavüzlü genç, zengin, Şınarık Çocuk rollerini canlandırdı. Yazarlığa ilk kez 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir film senaryosu yazarak başladı. Bu senaryo Kültür Bakanlığı'nın açtığı senaryo yazma yarışmasında ilk ona girdi. İşte i̇lk oyunu Kıyamet Sularındayı yazdı. Bu oyunu Kenan Işık tarafından sahnelendi. İsmet Kurtay en iyi yazar ödülünü ve Avni Diligil en iyi tiyatro yazarı ödülünü değer görüldü. Kızın ötesi Aydınlık adlı oyunun sonra yazdığı üçüncü oyunu sokağa çıkma yasağında, 1997, bir sayım günü sokağa çıkamayan otel müşterilerinin geçirdikleri bir günün inanıp bir dili anlattı. Bu oyun ve Cevdet Kudret Edebiyat ödülünü kazandı. 1998'de sanatçı Açerya Akkoyun ile evlendi, çift 2004 yılında boşandı. Canova'nın erkek dünyasına absürt bir bakış içeren Erkekler Tuvaleti, 1999, kendi evliliğinden yola çıkarak kaleme aldığı ve kendisinden daha olgun entelektüel bir erkekle evlenen genç bir kadının bakış açısından bu evliliği anlatan tek kişilik oyun şarkısı, 2002, internet Çağı'nın yalnızlaşmış ilişkilerini ele alan Ful Yaprakları, 2005, adlı oyunları en çok sahnelenen oyunları arasında yer aldı. Canova, 1996 yılında Bizim Aile dizisinin senaryosunu yazmış ve dizide Ataç karakterini canlandırmıştır. Çiçek Taksi dizisinde artist Karan Parça dizisinde Rahi Gülpınar rollerini canlandırdı. 2006 yılında, Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolüyle 43. Altın Portakal Film Festivali'nde Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazandı ve 12. Sadiye Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödüllerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü Sis ve Gece filmindeki cuma rolünü canlandıran İlyas Salman ile paylaştı. İstanbul Devlet Tiyatrolarında oyunculuğa devam eden Canova, Bir Casusa Art oyunundaki rolüyle 2. Afife Tiyatro Ödüllerinde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülüne, 1998 Kaktüs Çiçeği oyunundaki rolüyle 5. Afife Tiyatro Ödüllerinde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu Ödülüne, 2001 aday oldu. 2011 yılında Ölüleri Dönüm Oyunundaki rolüyle Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülünü kazanmıştır. Resim sanatı ile de uğraşan Canola, 2016'da Teşviki'ye erim Sanat Galerisi'nde, 2017 yılında İstanbul Beyoğlu'ndaki bir tiyatroda resim servisi açtı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Usta tiyatrocuya Allah'tan rahmet ailesine baş da görürüz değerli izleyenler. Ağabeya ülkenimiz devam ediyor. Combaşkan Erdoğan merakla bekleyen açıklamayı yaptı. İşte yeni fiyat. Son dakika habere göre merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da duyurdu. İşte kuru üzüm alım fiyatı. Son dakika haberine göre Manisa'da toplu açılış töreninde açıklamalara bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken açıklamalar verdi. Terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan, İHA'larımız ve SİHA'larımızla teröristleri inyende vuruyoruz. Bu Bay Kemal de rahatsız ediyor, terör örgütlerini de rahatsız ediyor dedi. Erdoğan ayrıca merakla beklenen kuru üzüm tavan fiyatlarında açıkladı. Haber, haber, politika. Son dakika merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da bulundu. İşte kuru uzun alım fiyatı. Son dakika merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da bulundu. İşte kuru uzun alım fiyatı. Son dakika haberi, Manisa'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi. Terör mücadele konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, idhalarımız ve sihalarımızla teröristleri inlerinde buluyoruz. Bay Kemal'i de rahatsız ediyor, terör örgütlerini de rahatsız ediyor dedi. Erdoğan ayrıca merakla beklenen kuru üzüm taban fiyatlarını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Manisa toplu açılış törenine katılarak vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına Gazi Antep mizik kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil ufalar dileyerek başlayan Erdoğan, yaklaşık 3 hafta önce Hakan Füzün kardeşimizin cenazet töreni vesilesiyle Akhisar'a geldiğimizde, en kısa sürede Manisa'yı da ziyaret etme sözü vermişti. Araya salgının da bilmesiyle neredeyse 3,5 yıldır sizlerle yüz yüze beraber olamamıştık ifadelerini kullandı. Aldığı resmi rakama göre Cumhuriyet meydanında 50.000'i 50 aşkın Manisa'nın olduğunu söyleyen Erdoğan, tarihin, medeniyeti, öğretimin şeydi. Efe'lerin, zeybeklerin, mihterin diyarı Manisa'yı özlemişiz. Fatih, Manisa'da aldığı eğitim ve terbiye ile İstanbul'u fethetmişti. Biz de Manisa ile birlikte 81 ilimizden aldığımız güçle Türkiye'ye hizmet ediyor. Kendimize dünya ile yarışan hedefler belirliyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda, Ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerin altyapısı üzerinde Türkiye'yi dünyanın siyasi ve ekonomik olarak en güçlü devletleri arasına sokmakta kararlıyız diye konuştu. Biz bu millete aşığız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bizden başka çeyrek, yarım asır sonrasına ışık tutan, vizyon inşası peşinde koşan, bunu hedeflerini, programlarını, projelerini çalışan kimse göremezsiniz. Ne için? Çünkü biz bu millete aşığız. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, çünkü biz bu millete ve ülkeye hizmet etmeyi en büyük beşeri rütbe olarak görüyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz dedi. Emeklerin ve tedakarlıkların karşılığının hep birlikte alınacağı bir döneme girildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti. Vesayetle mücadelemizi bugünler için yaptık. PKK'dan FETÖ'ye terör örgütleriyle mücadelemizi bugünler için yürüttü darbicilere karşı da bugünler için sefer ettik. Uluslararası kumpaslara, tuzaklara, saldırılara karşı mücadelemizi bugünler için verdik. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaşımdan enerjiye ülkemizin tüm altyapısını bugünler için kurduk. Ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik gücünü bugünler için takip ettik. İnsanlarımızı her alanda bugünler için hazırladık. Eğitimde eğer bugün 80 Fiyayetimizin tamamında üniversitemiz varsa boşuna değil. Göreve geldik 76 üniversite vardı ama şimdi 208 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı il yok. Sağlıkta 19 şehir hastanemiz var. Eğitim araştırma hastanemizin olmadığı il, ilçe yok. Bu bir şeyi gösteriyor. Bu kadro milletine aşık. Biz, aşk ile koşan yorulmaz diyerek bu yolda yürüdük. Dünyanın kriz üstüne kriz yaşadığı bir dönemde, Ülkemiz hedeflerine kararlılıkla yürüyorsa işte bu sayededir. Açtığımızdan. Dertliyiz biz dertli. Bu milletin dertlisiyiz. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Türkiye'nin sadece geçmişi değil aynı zamanda geleceği olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz milletimizin sadece hizmetkarı değil umuruz. Biz ülkemizin ve milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye talibiz. Bunun için gereken programları çalışan, projeleri hazırlayan sadece biz varız dedi. İnsanların beklentilerini cevap verecek yeni sözleri sadece kendilerinin söylediğini belirten Erdoğan, şunları dile getirdi. Dikkat ederseniz karşımızdakiler milletimize geleceği değil sadece geçmişi, yani eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Ülkeyi ileri götürmek için bir derdi olmayanlar, yapılanları yapmak, başarılanları boşa çıkarma dışında bir çaba sergilemiyorlar. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, etkin hizmet peşinde koşmak yerine koalisyonların, prizlerin ve kaosların güzellemesini yapıyorlar. Şimdi buradan sizlere elinizi vicdanınıza koyarak, hafızanızı yoklayarak, şu karşılaştırmaları yapmanızı istiyorum. Biz her evladımızın ana sınıfından üniversiteye kadar her seviyede istediği eğitimi alabilen bir Türkiye inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, çocuklarımızın üst üste nırlı bir şekilde eğitim almaya çalıştığı, üniversiteye girmenin ayrıcalık olduğu bir Türkiye idi. Biz her vatandaşımıza, şehir hastaneleriyle, devlet hastaneleriyle, özel hastaneleriyle en üst seviyede hizmet alacağı bir Türkiye inşa etti. Onların iyi dediği Türkiye, sağlam güvenin hasta çıktı, her tarafı tel tel dökülen, bırakın doktoru bir ilacı bulmanın bile zor olduğu Türkiye'ydi. Teröristler kaçıyor, biz kol alıyoruz. CDP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemde savaş yayın programına katıldığını anımsatan Erdoğan, hatırlıyor musunuz? Savaş Ay'ın ilk programı vardı. Savaş Ay'ın o programında Bay Kemal, orada yanında kuzu kuzu oturuyordu. Ve Savaş Ay sorduğu soruların cevabını alamıyordu. O zaman Bay Kemal, Sıkının başındaydı. Ve ne dedi? Suçu hemen o zamanın başbakanına arttı. Sen ne işe yarıyorsun? Bak biz de şu anda devleti üretiyoruz. 19 Şehir Hastanesi, yüzlerce hastanemiz var diye konuştu. Terörle mücadeleye değinen Erdoğan, şunları kaydetti. Biz terör örgütleriyle mücadelemizi oluşturduğumuz güvenli bölgelerle sınırlarımızın dışına taştık. Teröristlerin her an başlarına golba düşme kabusuyla inlerinden çıkamadığı bir Türkiye inşa etti. Şu anda Gabar'da, Julide, Temdurek'te, Beskler derelerde biz varız. Teröristler kaçıyor, biz kovalıyoruz. Onların iyi dediği Türkiye, bir köyden ötekine sağ salim gitmenin daha zor olduğu bir Türkiye idi. Biz ülkemizi baştan başa dönülmüş yollarla, otoyollarla, havalimanlarıyla, hızlı tren hatlarıyla donatarak ulaşımın hızlı, güvenli ve konforlu hale geldiği bir Türkiye inşa etti. İstanbul-İzmir arasının 6,5 saatten 3 saat 15 dakikaya düştüğünü belirten Erdoğan, şimdi Manisa-İzmir Sabuncubeli Tüneli'ni kim yaptı? Eskiden ne kadar bir mesafeydi ama sabuncu belirtin eliyle bu kadar kısaldı. Onların iyi dediği Türkiye, yolların belirteşik olduğu, her gün onlarca insanın kazalarda can verdiği, lojistik sıkıntısının üretimi ve ticareti baltaladığı bir Türkiye idi. Biz sanayimizi her alanda kendimizle birlikte tüm dünyaya üretim yapacak seviyeye getiren, diğer pek çok husus gibi kendi otomobilini üretecek kabiliyete kavuşturan bir Türkiye inşa ettik ifadelerini kullandık. Bu yılın sonunda yerli otomobilin üretime geçeceğini söyleyen Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı. Onların iyi dediği Türkiye, sanayileşme adına Anıkkabir'in bayrak direğinin ikini üretmekle ödülen bir Türkiye'ydi. Biz, savunma sanayimizin dışa bağımlılığını, geldiğimizde yüzde yirmi yerliydi ama şimdi yüzde seksen yerli hale getirdik. İstiklalimizi ve istikbalimizi garanti altına alan bir Türkiye inşa etti. Şimdi İHA'larımız var, SİHA'larımız var. Bakımcılarımız var ve terör örgütlerini bunlarla ilerinde vuruyoruz ilerinde. Bu şimdi teröristleri rahatsız ediyor. Bay Kemal'i rahatsız ediyor. Terör örgütlerini de rahatsız ediyor. Onların iyi dediği türkiye, bırakınız geleceğini güvenle bakmayıp, en temel askeri ihtiyaçlarını bile karşılamak için rekabet ettiğimiz <gülüyor> toplu bile üretemediğini belirten Erdoğan, Şimdiki tekliflerimiz, eyhanlı vilayetlerimiz, sihalarımız, bakıncı SİHA uçaklarımızın betimleme ifadesini kullandı. Deprem ülkesi olan Türkiye'deki yapıların yüzde altmışını dönüştürerek, insanları daha güvenli evlere kavuşturan ve Türkiye inşa ettiklerini belirten Erdoğan, depremde yıkılan İzmir, Mardin, Borçka, aylar içerisinde yeniden inşa ettiklerini anlattı. Van, Bingöl depremlerinde yerli bir olan her yeri yeniden inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti. İtahya sınavı biz inşa ettik mi? Bakın gördükte, Sakarya'da CNP'nin iktidarında maalesef aylar geçti buralar inşa edilemedi. Ama biz geldik bunları da inşa ettik. Onların iyi dediği Türkiye, 1999 depreminde aylarca yıkıntılara dair ulaşmayı başaramayan bir Türkiye Biz sulamadan modernizasyona, bundan güneye kadar her alanda aldığımız tedbirlerle tarımsal hasıla da Avrupa'da ilk sıraya, Dünyada ilk on ağ çıkarmış bir Türkiye inşa etti. Onların iyi dediği Türkiye verimsiz ve kurak topraklarda sadece kendi ihtiyacını karşılamaya çalışan alternatifini bulanın toprağını terk edip, geçimini başka işlerde aradığı bir Türkiye idi. Biz siyasi, diplomatik ve askeri gücüyle dünyanın saygısını kazanmış, bölgesinde kendi çıkarlarını kararlılıkla savunan, kendi vatandaşlarının güveni, dostlarının umudu halini gelmiş bir Türkiye inşa etti. İki gün önce neredeydi? Ukrayna'da. Bir hafta önce neredeydin? Seçidin. Ne için? Dünya barışını tesis edelim diye. Biz bu yolda dünya barışı için varız. Savaş için değil barış için varız ama bu ülkede maalesef savaş için gayret sarf ederler mi yok mudur? Var. Onların da kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onlara da gereken dersi Manisa, 2023 Haziran'ında vermeye hazır mı? Manisa bu işi bitirdi diyoruz. Partisinin ana kademesi, kadın kolları ve gençlere durmak yok diye seslenen Erdoğan, onların iyi dediği Türkiye, kendi sorunlarını çözemediği için bölgesinde ve dünyaya bakamayacak kadar içine kapanmış bir Türkiye ydik. Maşallah, şu karşındaki muhteşem topluluğu görünce manisa bu işi bitirdi diyorum. Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziranında bu işi bitirmekte kararlı mıyız? El ele, bir olacağız, biri olacağız, biri olacağız, Kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız ifadelerini kullandı. Konuşmasında muhalefeti de eleştiren ve hangi alana bakılırsa bakılsın kendi inşa ettikleri Türkiye ile onların özlemini durduğu Türkiye arasındaki devasa farkın görülebileceğini vurgulayan Erdoğan, Mervin Özal'ın deyimiyle, çağ atlamış Türkiye ile çağın gerisinde kalmış Türkiye'yi mese etmekten dahi aciz olanların bu ülke verecekleri hiçbir şey olamaz. Bizim milletimize sözümüz ve tahdüdümüz var. Ülkemizi 2053 vizyonuyla küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligine çıkarmaktır diye konuştu. Alandakilere yapar mıyız? diye soran Erdoğan, Manisa, öyle bir ses verin ki 80 bin vilayetimizin tamamından duyulsun. Dostlarımızın yürekleri ferahlasın, düşmanlarımızın kalpleri daralsın. Hazır mıyız? Manisa 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Manisa, devletler... sahip çıkacak mısın? Manisa, ülkemize diz çöktürmenin, milletimize bunun edilmenin peşinde olanların deveslerini bir kez daha kırsaklarında bırakmaya var mısın? Manisa, bu mutlu mücadele yanımızda mısın? Rabbim hepinizden razı olsun şeklinde konuştu. 20 yılda Manisa'ya 48 milyar TL yatırım yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin konuşup, yuvarlak laflarla vaatlerde bulunduğuna işaret ederek, kendi farklarının yaptıkları eser, hizmet ve yatırımlarla konuşmaları olduğunu vurguladı. Sadece Manisa'ya kazandırdıkları eser ve hizmetlerin, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermeye yeterli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti. Son 20 yılda Manisa'ya binin rakamlarıyla ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 48 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde toplam 4.922 yeni derslik kazandırdık. Gençlik ve Spor'da toplam 8.055 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. İki stadyum dahil farklı branşlarda toplam 84 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine 5.5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 25 il hastaneden oluşan toplam 72 adet sağlık tesisinin yapımını tamamladık ve hizmeti açtık. Bunlara ilave olarak 400 yataklı sahilli devlet hastanemizin 200 yataklı Manisa Rum Sağlığı Hastalıkları Hastanemizin, 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanemizin İhalesi Çalışmaları Sürüyor. 50 yataklı Saruhanlı Devlet Hastanemiz de proje safhasındadır. Erdoğan, çevre ve şehircilikte de TOKİ vasıtasıyla Manisa'da 10.366 konut projesini hayata geçirdiklerini, Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 11.253 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirip, yeniden inşasını sağladıklarını anlattı. Kentte ayrıca millet bahçesi projesi olduğunu da belirten Erdoğan, bunlardan bugün resmi açılışını yaptığımız göndes ve sonradaki millet bahçelerimizle birlikte beş yeni hizmete sunduk dedi. Seneye tamamlıyoruz. Ulaştırmada ise göreve geldiklerinde Manisa'da 81 kilometreden devraldıkları görülmüş yol uzunluğu 546 kilometre ilaveyle 627 kilometreye çıkarttıklarını anlatan Erdoğan, yaklaşık 128 kilometresi de Manisa'dan geçen İstanbul-İzmir Otoyolunu, Sabuncubeli Tüneli-Aklısar Çevre Yolunu tamamlayın, hizmetine sundu. Yakını süren Salihli Ağla Şehir Bundan Yolunu, Aklısar Gördes Köklübaşı Demirci Yolunu, Aklısar Sındırdı Yolunu, Kırkaç Gelenbe Yolunu, Bergamasoma-Aklisar yolunu seneye tamamlıyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapını devam eden Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesiyle devamı sayıp İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm hızlı tren haklarına bağlayacaklarını sözlerine ekledi. Tarım ve orman alanında gerçekleştirilen yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son 20 yılda Manisa'ya 27 baraj ile 11 gület yaptıklarını inşa edilen sulama tesisleriyle 218 bin dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığını, yapımı süren sulama tesisiyle 199 bin dekar tarım arazisini daha sulamaya açacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa ve ilçelerinde inşa ettikleri 75 taşkın koruma tesisiyle kent merkezi, 75 yerleşim yeriyle 76 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını söyledi. 27 lira olarak belirledi, Manisalı çiftçilere toplam 4 milyar lira tutarında tarımsal destek verildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi. Bugün buraya gelmeden önce bir üzüm bağını ziyaret etti. Bu vesileyle hasat dönemi gelen her ürün gibi bölgemizin en önemli gelir kaynaklarından olan sultani çekirdeksiz üzümün alım fiyatını da şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Alım fiyatlarını hasat döneminin başında ilan etmemizin sebebi, üreticimizin emeğinin hakkını alabilmesini sağlamak, herhangi bir istismara meydan vermemektir. Ülkemize yılda 500 milyon dolarlık ihracat geliri kazandıran 9 numaralı sultani çekirdeksiz kuru üzümlü toprak mahsulleri ofisimiz, yani biz çiftçi kardeşlerimizi mağdur ve mahrum etmeyiz. Yani geçen yıl bu 13 liraydı değil mi? Şimdi bu yılda Cumhurbaşkanımız başkanımız, bütün arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yaptık ve fiyat olarak hem güçlü devlet hem güçlü çiftçi olarak fiyatımızı 27 lira olarak belirledik. Nasıl bereketli bir? Elhamdülillah yani sizin bu bereketiniz var ya, sizin bu samimiyetiniz var ya, sizin bu ihlasınız var ya inşallah üzerindeki bereketi ne yapacaktır, artıracaktır. İnşallah şöyle iki gün içerisinde üzümlerimizi toparlayıp, bir hafta içinde de kurutup hemen yola koyulalım ve ihracatımızı da buna göre yapalım. Ya Allah bismillah diyelim. Bu üzül fiyatımızın üreticilerimizi, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çevrede çalışan sayısını yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da son 20 yılda sanayi ve teknolojide üç yeni organize sanayi bölgesi, bir Teknopark, 30 araştırma ve geliştirme merkezi ile 5 tasarım merkezi kurduklarını sigortalı çalışan binden 218.000'den 437.000 seviyesine yükselttiklerini kaydetti. Bakanlıklar, kurumlar ve belediyeler tarafından Manisa'ya kazandırılan toplam yatırım tutarının 4 milyar 665 milyar lirayı bulan 207 projenin resmi açılışını gerçekleştireceklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde 506 dersliye sahip ana sınıfı, ilkokulunu, ortaokul ve lise binalarını, 700 yataklı pansiyonları, alancının hizmete sunulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor alanında yüzme havuzları, spor salonları, gençlik merkezleri, futbol sahaları, atletizm sahası gibi çok sayıda tesisin hizmete açılacağını da belirterek, sağlıkta Manisa 158 yataklı şehir hastanesinin, 400 yataklı merkezli devlet hastanesinin, 75 Yataklı Kula Devlet Hastanesi'nin, 10 Yataklı Ahmetli İlçe Hastanesi'nin ve Sağlık Evreni'nin resmi açılışının yapılacağını hatırlattı. Şehir Hastanesi ve Merkez Efendi Hastanesi'nin salgın döneminde tamamlanarak fiilen hizmete alındığı için salgın sürecinde Manisa halkına önemli katkılar sağladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti. Toki, Yunus Emre'de iki etap halinde toplam 1523 konutu, yüptenleri, Çevre düzenlemeleri, camileri ve diğer donatıları ile tamamladık. Gövdesi 200 konut tırkaçta 234 konut ayrıca çeşitli yerlerde köy evleri ve diğer projelerde toki tarafından inşa edildi. Evet bu açılışları da buradan yapıyoruz. İller bankası desteğiyle çeşitli ilçelerimizde tamamlanan yol. İçmesi, çevre düzenlemesi, asfalt ve kanalizasyon projelerini de resmen hizmete açıyoruz. Bunların yanında kültür ve turizm, çalışma ve sosyal güvenlik, Ulaştırma ve Altyapı, ipçişleri, tarım ve orman, sanayi ve teknoloji bakanlıklarına ait çok sayıda yatırımın açılışını resmen gerçekleştiriyoruz. Bolat Yağcı kardeşimizin desteğiyle inşa edilen iki ayrı camide bugün açılışını yaptırdığımız eserler arasında yer alıyor. Hep birlikte Türkiye olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da belediyelerin yatırımlarına ilişkin şu bilgileri verdi. Büyük Şehir tamamlanan hizmet binası, otel ve alışveriş merkezi, katı atık, bertaraf ve enerji üretim tesisi, reklamasyon projesi, carpe ve meydan düzenlemeleri, spor tesisleri gibi çok sayıda yatırımında resmi açılışını buradan yapıyoruz. Gördes, Kırkağaç, Ahmetli, Demirci, Soma, Selendi, Şegzadeler ve Yunus Emre Belediyelerimizi alt yatırımlar sebebiyle açılışları buradan gerçekleştiriyoruz. Tüm yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Manisa'ya kazandıran kurumlarımızı, belediyelerimizi ve hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. İnşallah daha büyük yatırımlarla Manisa'da olacağız. Şimdi hazır mısınız? Şöyle elleri kaldıralım Gül Sedal'le. Tek millet, tek bayrak, tek millet ve tek devlet. Bir olacağız, yine olacağız, dile olacağız, olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Ha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ardından bu açıklamaları yaptığı değerli yerler ve diğer haberimize geçiyoruz. Everim Super Lig'de heyecan dorukta. Maçta ilk turukte çaldı değerli dostlar. Antalyaspor Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçta da 7. dakika oynanıyor. Maç Korendon Airlines Park'ta oynanıyor. Maçı Volkan Bayarsa yönetiyor. Ve ma şu anda başlamış durumda ve maçı canlı anlatımlarla değerli dostlar sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz değerli izleyenler. Can kurtarmak için oradaydılar. Katliam gibi kazalı otobüs sabitada çıktı. Kahreden 20 Ağustos tesadüfü değerli izleyenler. Son dakika beni göre Gaziantep'te meydana gelen kazada ortalık can pazarına dönüştü. Yolcu otobüsü, ambulans itfaiye ve bir canlı yayın aracının karıştığı belirtilen kazada 15 kişi hayatını kaybetti. 31 kişinin yaralandığı kazayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı mesajı yayınları öte yandan otobüsün sabıkarı olduğu ortaya çıktı. İşte Gaziantep'teki katliam... Son dakika Gaziantep'te katliam gibi kaza. Can kurtarmaya giderken canlarından oldular. Otobüs sabıkalı çıktı. Son dakika Gaziantep'te katliam gibi kaza. Can kurtarmaya giderken canlarından oldular. Otobüs sabıkalı çıktı. Son dakika haberi, Gaziantep'te meydana gelen kazada ortalık can pazarına dönüştü. Yolcu otobüsü, ambulans, ambulans, itfaiye ve bir canlı yayın aracının karıştığı belirtilen kazada 15 kişi hayatını kaybetti. 31 kişinin yaralandığı kazayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başsağlığı mesajı yayınlandı. Üçün yandan otobüsün sabıkalı olduğu ortaya çıktı. İşte Gaziantep'teki katliam gibi kazada son dakika gelişmeleri. Son dakika haberi, Gaziantep'teki korkunç kazadan acı haberler geldi. Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep Müzik Otolulu'nda meydana geldi. Otun yolda bir aracın çarpmak devrilmesi olayına müdahale eden ekiplerin arasına hızla gelen bir yolcu otobüsü daldı. Ortalık bir anda can pazarına dönüldükten, Gaziantep valiliği son yaptığı açıklamada ölü sayısının 15, yaralı sayısının 31 olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Nizik başsavcılığının kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başsavcının mesajını yayınlarken otobüsün sabıka olduğu ortaya çıktı. İşte Gaziantep'teki katliam gibi kazada son dakika gelişmeleri. Gaziantep'teki kaza nasıl meydana geldi? Son dakika, Mardin'de freni patlayan tır renşet saçtı. Önce iki araca çarptı, sonra kırathaneye daldı. Çok sayıda ölü ve yaralı var. A muhabiri Kerem Kocalar olayın nasıl meydana geldiğini, canlı yayında şu sözlerle "Canlı Şanlıurfa yönünde ilerleyen İVA ekibi, İlk kazayı görünce aracını sağ çekerek yardım ediyor. Daha sonra olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Bu sırada olayın çok başında olduğu için çok bir tedbirin alınamadı görülürken, otobüsün alana girmesiyle birlikte de korkunç olay yaşanıyor. Gaziantep valiliğinden yeni açıklama, 15 ölü, 31 yaralı. Gaziantep valiliği, otomolda meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralı 6 kişinin hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi. 20 Ağustos 2022 tarihinde Gaziantep Antep Nizik Otoban yolunda, Nizik'e 10 kilometre kala bir binek aracın uçuruma yuvarlanması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Trafik kazasına müdahalede bulunan itfaiye, 112 ambulans ve polis araçları olay yerinde orada bulunan İblas Haber Ajansı Haber ekibine ait aracın emniyet şeridinde bekledikleri esnada kaza yerine 400 metre mesafeden zikzaklar çizerek 150 metre kala devrilen yolcu otobüsünün kayarak araçlara çarpması sonucu ikinci bir kaza daha meydana gelmiştir. Kazalarda toplamda 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli, 2 ajans muhabiri ve 7 yolcu olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanarak Müzik ve Gaziantep'te bulunan çeşitli hastanelere kaldırılmıştır. Olaya 15 adet ambulans, 1 ülke ve 48 personel müdahalede bulunmuştur. Saat 19-15 itibariyle yaralanan vatandaşlarımızdan sının durumu ciddiyetini korurken 12 vatandaşımızın tedavisi yapılarak taburcu edilmiştir. Kazanın meydana gelişi ile ilgili soruşturma sümmektedir. Vali Gül 16 kişinin hayatını kaybettiğini bulunmuştu. Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı ilk açıklama kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Olay yerinden açıklama yapan Vali Gül, kazayla ilgili şunları söylemişti. otobüsü-Gaziantep nizip arası 20. Kude Otobüs Kurtarma Ekibi ve Ambulans'ın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 3 itfaiye personeli, 3 sağlık personeli, İki gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Milletimizin başı sağolsun. Vali Gül, daha sonra yaptığı açıklamada yaralılar arasında bulunan bir sağlık personelinin daha vefat ettiğini böylelikle ölü sayısının 16'ya yükseldiğini açıklamıştı. Gaziantep valisi Davut Gül, araç kaza yapıyor. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kaza yapan otobüs kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. İlk belirlemelere 16 vatandaşımız vefat etti. Şu an müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastaneye sevk ediliyor. Milletimizin başı sağ olsun diye konuşmuştu. İki ila çalışanı da hayatını kaybetti. Başka bir göreve giderken kazayı bölüp, yaralılara yardım eden ulusal haber ajansı çalışanı Muhammed Akın Kadiresan ve muhit Yakup verdi de hayatını kaybetti. Gaziantep'teki kazada mesai arkadaşlarını kaybetti. İğrenil alınabilen canlı yayında sesi titredi. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Gaziantep'teki Kadir Melih Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekip. Önce gözaltına alındı. Nizik ilçe jandarma komutanlığına götürülen Memiş'in sorgulanmasına başlandı. Jandarma ekipleri ayrıca kazada yaralanan ve tedavisi süren genel sağlık durumu iyi olan yaralıların da bilgisine başvurdu. Yaralı yolcuların otobüs şoförünün 3 şeridi boş olan otoyolda, bir anda kontrolü kaybederek emniyet şeridinde ekiplerin bulunduğu alana devrilerek sürüklendiğini söyledikleri öğrenildi. Kimlikler belli oluyor. Kazada yaşamını yitiren sağlık personellerinden üçünün Tuba Uzdili, Abdullah Tutuk ve Halil Özden, itfaiye personeli mehmet Bozdu, Mehmet Bulat, Ahmet Bulat, Halil Özden, Tuba Uzdil, Abdullah Tutuk, gözyaşlarına doğuldular. Tuba haberini alın. Cenazelerin otopsi için getirileceği Adli Tıp Kurumu'nun bahçesine gelenlerden fenalaşan kişilere müdahale edildi. Kalabalık ağaklar yakıp ağladı. Otobüsün İstanbul'daki görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya karışan otobüsün ise İstanbul 15 Temmuz demokrasi otobarından çıkış yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Otobüs sabıkalı çıktı. Gaziantep İzik Otoyolu'nda 16 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan yolcu otobüsünün 29 Aralık 2017'de de Şanlıurfa'da kazaya karıştığı ortaya çıktı. O dönem başka bir firma adına çalışan ve olan yolcu otobüsünün Ragin Bay yönetiminde, kavşakta hasta taşıyan Halil Çeym yönetimindeki ambulansla çarpıştığı tespit edildi. Bu kazada ise ambulans şoförüyle hasta Mehmet A. ve yakını Şemsettin P. ile sağlık görevlileri Mahmut A. Demetka ve Mehmet Davut Seyni'nin yaralandığı bildirildi. Kahveden tesadüf. 20 Ağustos'ta. 20 Ağustos, Gaziantep'te kötü olayların yaşandığı tarih olarak kayıplara geçti. Gaziantep'te Ramazan bayramının ikinci günü olan 20 Ağustos 2012'de karşı polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araç infilak ettirildi. Terör örgütü PKK tarafında düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. 20 Ağustos 2016'da ise bu kez terör örgütü DEAŞ tarafından Beybahçe Mahallesi'nde bir düğüne canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 54 kişi hayatını kaybetti. Son olarak bugün 20 Ağustos 2022'de Gazi Nizip Mezik meydana gelen kazada 16 kişi yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elin trafik kazası hepimizin üretlerini dağladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazaya ilişkim yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Gaziantep Müzik Otolomu'nda meydana gelen elin trafik kazası hepimizin yüretlerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop da kazayla ilgili açıklama yaparak Gaziantep Müzik yakınlarında ambulans itfaiye ve İhvas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen el kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendi. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise kazayla ilgili baş sağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı. gaziantep kara Karayolu'nda meydana gelen elim kaza sonucu 16 vatandaşımızın vefatından büyük bir tesadüydü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başsağlığı dileklerini iletti. İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklamada. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Başımız sağ olsun. Gaziantep-Nizlik Otoyolu'nda kazaya müdahale eden 112 sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre, 2 sağlık görevlisi, 2 ila 3 itfaiyeci, 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Valimiz, emniyet müdürümüz kaza yedirdiler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'de kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı. Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını yitiren üç itfaiye, Sı si sağlık ve sivasın mensubumuz olmak üzere 15 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hastanede tedavi gören yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Soruşturma başlatıldı. Trafik kazasıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hayatını kaybedenleri Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır gidelim. Yaralılara da acil şifalar temennisinde bulunan Bozdağ, sürücülerin daha dikkatli ve tedbirli olmasında fayda bulunduğunu belirterek, konuyla ilgilenizi Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli tahkikatı başlatmıştır. Sağlık ekipleri ve devletimizin ilgili bilimleri de yaralılarımızla ilgilenmektedir. Konu elbette adli süreç sonucunda bütün yönleriyle hem araştırılacak hem de aydınlatılacaktır. Ancak, maalesef giden canlarımızı geri getirmiyoruz, ifadelerini kullandı. Bakan Bozda şunları kaydetti. Önemli olan bu tür kazaların, bu tür olayların olmamasıdır. Bundan sonraki süreçte de böyle bir kazanın olmamasını temenni ediyorum. Udgas Haber Ajansı'nın temsilcisinin orada vefatı var. Udgas Haber Ajansı'na ve basın camiamıza da başsağlık ve sabır biliyorum. Hem sağlık çalışanlarımız, hem itfaiyeciler var. Onlar vesilesiyle de itfaiyecilerimize, sağlık çalışanlarımıza da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardıma giderken beklenmedik bir kazayla karşı karşıya maalesef kaldılar. Temennimiz böyle olayların bir daha tekrar etmemesidir. Kılıçlaroğlu'ndan başsağlığı mesajı. Kaza nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu şunları kaydetti. Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasından dolayı büyük üzüntü duyduk. Yaşamını yitiren itfaiye ve sağlık personellerimize, basın mensuplarımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsallığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vali Gül, yaralıları ziyaret etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberinde İlk şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte yaralıları tedavi nizip devlet hastanesinde ziyaret etti. Yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulunan Davut Gül ile beraberindekiler sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, iyilik. Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bir, sonuna geldik. Daha fazla haber okumak. geldik. reklamlar tuttayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu da ve daha güvenli bir Türkiye uymak diye de yakışanlar diye söz çıkar.